Bugün 29 Mart 2023 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Koç Burcu'ndaki güneşle dik açı yapacak ve ilk dördün fazına ulaşacak. Yeni ay etkileri görünür hale gelebilir ve bazı hedeflerimiz de netleşebilir. Çevremizden gelebilecek etkiler farkındalığımızı arttırırken yön değişimleri de yapabiliriz. Sabah erken saatlerde duygu ve düşüncelerimiz arasında çatışmalar olabileceğinden gerginliklerde yaşayabiliriz. Karşı cinsle ilişkilerimizde de dengeli davranmaya çalışalım. Bugün kişisel güvenliğimiz, ailemiz ve özel yaşamımıza ait konulara daha fazla odaklanabiliriz. Hassas ve duyarlı olabileceğimiz için yakınlarımızdan ilgi ve sevgi beklentimiz de artabilir akşam saatlerinde ay boğa burcundaki Venüs ve Uranüs de uyumlu görünüm yapacak bu saatlerden itibaren kişisel zevkler ve konfora yönelebilir keyif aldığımız konularla ilgilenebiliriz yakınlarımız ve çevremizdeki kadın figürlerle ilişkilerimizde daha sıcak ve olumlu olabilir akşam saatlerinde aile çevremizde iletişim içerisine girme ve yaşamımızdaki olayları onlarla paylaşma isteğimizde de artış olabilir Tüm duygularımızı ve düşüncelerimizi yakınlarımıza açabiliriz. Hoşlandığımız kişilerden sevgi dolu mesajlar almamız da mümkün. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.